Dia istemci nasıl kurulur? Dia online çalışan bir sistemdir. Dia istemci adını verdiğimiz program ile sisteme bağlanabiliriz. Öncelikle browser ekranlarından arama çubuğuna gelerek dia.com.tr sayfasını açmamız gerekmektedir. Sayfanın en altında bulunan yükleme ve aktivasyon seçeneklerinde Windows için dia'yı indirebiliriz. Diğer uygulamalar seçeneğinde farklı tabanlarda çalışan dia istemcimizi indirebiliriz. Yükleme işlemi tamamlandığında uygulama için kullanacağımız dili seçeriz. Açılan lisans sözleşmesi penceresinde programı kurmak için sözleşme koşullarını kabul etmemiz gerekiyor. Daha sonraki ekranda diğer sistemcimizi kurmak istediğimiz dizini soracaktır. Hedef dizini belirleyip kur dediğimizde kurulum işleminiz başlatılacaktır. Uygulamamıza masa üstünden giriş yapabiliriz. Uygulamaya şirket kodu, sunucu ismi, kullanıcı kodu şifresi ile giriş yapabiliriz.